Bugün 22 Aralık 2022 Perşembe Jüpiter günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay güne cesur ve iyimser enerjiler veriyor. Seyahat, gezi, spor, kültürel faaliyetler ilgi alanımıza daha fazla girebilir. Sabah saatlerinde ay ikizler burcunda gerileyen Mars'a karşı açıda olacak. Sabah erken saatlerde huzursuz ve gergin hissetmemiz mümkün. Güne enerjik ve motivasyonumuz yüksek başlayabiliriz. Ancak hırslı ve kararlı davranıp çabuk tepki verebiliriz. İletişim ve ulaşımda meydana gelebilecek aksilikler sıkıntı yaratabilir. Fiziksel çatışmalara, tartışmalara kaza ve sakarlıkları açık olabileceğimizden, sabah saatlerinde gereksiz riskler almadan sakin ve temkinli olmaya özen göstermeliyiz. Yay burcundaki ay akşam saatlerinde kova burcundaki satürnle uyumlu görünümde olacak. Ruh halimiz daha dengeli ve istikrarlı olurken aile büyükleri ve otorite figürleriyle ilişkilerimizden de destek alabiliriz. Bugün oğlak burcundaki Venüs de boğa burcundaki Uranüs arasında etkileşen üçgen görünüm iş para ve ilişkilerde keyif verici sürprizler karşımıza çıkarabilir yaratıcı çözümlerde somut sonuçlar alabiliriz elimizdeki kaynakları verimli değerlendirebiliriz Güneş bugün yay burcundan ayrılıp oğlak burcuna geçecek kış gün dönümündeyiz önümüzdeki bir ay iş kariyer otorite görev ve sorumluluklara ilgili kavramlar Güneş tarafından daha fazla aydınlatılabilir